Şimdi efendim söze başlamadan önce beni e, hanımefendi sanat adamımız diye takdim ettiği Çok teşekkür ederim. Tabii beni e, sinemacı olarak, sinemacı tarafından biliyorsunuz. Ben e, bu, bu konuşmanın şimdi yapacağım çok kısa konuşmanın e, sahibi olarak kendi hakkımda şu bilgiyi de vermek isterim. Çünkü biraz önce otomobilde gelirken Nur Hanım hanımefendi Kapın yayınladığı şeyde bugün konuşacak ve rahatsızlığı dolayısıyla gelemeyen Füreyya Hanım'ın biyografisini şey yaptı. Benim biyografimde de belki bu konuyla ilgisini vurgulaman bakımından önemlidir. Ben 1948'de Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümüne girdim. 1952 yılında sanat tarihini bitirdim. Benim hocalarım, ilk hocam Ernest Ditzti, meşhur sanat tarihçisi. Sonra Schweinfurt vardı, Philip Schweinfurt. Sonra Kurt Ertman vardı. Daha sonra yani aynı zamanda isim sayarak sonra, sonra diyorum, Albert Gabriel hocamdı. Ve de Kurtbitel. Bunlar benim sanat tarihi hocalarımdı. Bizim zamanımızda Türk hocalar pek fazla yok edebiyat projiktesinde. Evet benim biraz bu konularla ilgim de sanat tarihi okumamdan dolayı. Şimdi Osman Hamdi Bey hakkında size bilgi sunmayacağım. Bilgilerle Eski deyimle mücehaz olduğunuzu veyahutta bildiğinizi biliyorum. Herhalde. Böyle bilgileriniz var. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Burada yapılan işle ilgili olarak. Tabi Osman Hamdi Bey hakkında söylenecek çok uzun sözler var. Zaten büyük kitaplar da yazılmış durumda. Çok güzel kitaplar yazılmış. Şöyle bir tanesi biliyorsunuz Mustafa Cezdar'ın harikulade bir kitabı var. Diğer başkaları da yazmış durumda. Başka yazarlarda. Ee, gene demin söylediğim gibi ve şimdi müsaade isteyerek Osman Hamdi Bey hakkında değil de burada yapılan iş hakkında biraz konuşmak isterim. Fazla uzatmadan. Şimdi ben en son gittiğim zaman Paris'e 93'te gittim. 93'te tabii klasik her zaman gittiğimiz gibi bir takım müzeleri geziyorum. Gezdikten sonra müzeleri e, bu sefer dedim daha eskiden gitmiştim. Kişi namına yapılmış müzelere de gideyim. Delakluva'yı ressam Delakluva'yı sevdiğim için önce ona gittim. Onun müzesine gittim. Bir facia efendim. Hani hep Paris'e gidip gelenler zaten 93'ten sonra anladım ki Türkiye'de devamlı olarak yalan yazılıyor. Paris hakkında yalan yazıyorlar. Hani müze varmış ya Paris'te müzecilik falan. Yalan hiç böyle bir şey yok. Facia. Bakın kötü bir müze demiyorum. Bir facia. Ve düşünüyorum Fransa gibi hani kültür falan diyorlar ya Demek ki hayal olmayınca hiçbir şey olmuyor. Hayal etmek. Ne umuyorsunuz siz? Delacroix Müzesi'nde, Delacroix Müzesi. Resepsiyonun orada bir takım kadınlar kartlar satıyorlar, geliyorlar, ticaret müthiş yapılıyor. Ne kadar böyle girerken böyle şaşırıyorsunuz. Sesim duyuluyor sen, değil mi? Tamam. Şimdi giriyorsunuz içeriye. Müzelerin dışında kalan, müzelerin dışında kalan, yani müzelerde olmayan, hususi koleksiyonlarda olmayan, ne kadar satılmayan, küçücük resimleri, kötü resimleri varsa onları koymuşlar oraya. Ben şunu istedim. Biliyorsunuz bugün Frank'ın üstünde, kaç paralığının bilmiyorum buraya ve hayretler içinde kaldım. Müthiş güzel bir şey. Şimdi Delacroix müzesi yok, perişan böyle bir müze. Ya o bütün resimlerini büyüt böyle fotoğraf olarak o müzeye koy, görelim. Asılları var, asılları başka yerde. Frank'ın üstüne yazdıkları resmi bile koymamışlar, koydukları bastıkları resmi. Peki gene soruyorum. Paris'te fluss müzesi var mı? Yok efendim yok. Balzac diye böyle hani atıyorlar ya Balzac. Müthiş bir adam romancı Balzac müzesi yok. Paris'te Monet müzesi var. Reştan Monet müzesi var. Fakat Monet'in müzesi yok. Monet müzesi yok. Picasso müzesi var. Oluşturmuşlar ama Dali müzesi yok. Onlar da onlar da Ressamların tablolarını alıp, büyütüp, teşhir etmemiş, koymamışlar. Osman Hanbi'yi bu şekilde, bu yeterli mi? Hayır değil. Mutlaka bu salonlar nispetinde, salonların boyutuna göre, mekana göre yapılmış bir şey. Daha sonra çoğaltılabilir de. Ama ilk kez burada insanlar Osman Hamdi'yi, Osman Hamdi'yi biliyorsunuz bu iş resim heykel müzesinde de yok. Osman Hamdi'nin resim heykel müzesinde biliyorsunuz bir iki tane tablosu var. Burada Osman Hamdi hakkında bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Evet bu mesele bundan dolayı önemli. Burasını vurgulamak istedim. Konuşmasını ve açılışı yapmak üzere Kültür Bakanımız Sayın İstemihan Talay'ın mikrofona rica ediyorum. Bakanlık görevime başladıktan sonra özel sektörle kültürel varlıklarımızın restorasyonu ve sponsorluk ilişkisi içerisinde birlikte çalışma amacıyla ilk kurduğumuz bağlantı Verikap Oldu. Ve bugün bu eseri burada birlikte açıyoruz ve ben de bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve Sayın e, Oğuz Aydemir'e bu girişimi başlattığı için ve bizim bu konudaki daha sonra peş peşe gelecek başka ilişkilerin de ilk adımını atmamızı katkıda bulunduğu için veya teşvik ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. <gülüyor> Eğlencesine, eğitimine, kültür ve sanay servisi olarak sunan Eyl Karp Yılmasına, hususlarınızda, derneğim adına Teşekkür eder. Plaketini sunmak istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Sayın Fikri Akdoğan'ı ve Sayın Cumhur Erso'yu davet ediyoruz. Efendim tamam. Son olarak dernek disiplin kurulu başkanı Sayın Mehmet Okan, Sayın Oğuz Aydemir övgümetme e verecekler. misafirlerimiz İstanbul Devlet Senfoni ve Opera Orkestrası'nda mensuplarından kurulu olan İstanbul Boğaziçi Senfoni Orkestrası'nı dinleyeceksiniz.